İnsanoğlu sevdiğini iddia ettiği pek çok şeyin peşinden koştu. Her sevginin içinde kendini aradı, her aradığında kendinden bir şeyler istedi. Her seferinde yoruldu, her seferinde yarı yolda kaldı. Her sevdiğinin onu yarı yolda bıraktığı hissine kapıldı. Kendine ait olabilecek olanı aradı, bu yüzden hep bir yarım, hep bir eksik kaldı. Ve Veyahut öyle sandı. Bismillahirrahmanirrahim.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 Gelin ayet Kerime'ye sondan başlayarak hayatımıza bakalım. Zira sona hazırlanan bir ömrün bekçileriyiz. Yol boyunca sevmenin ve sevilmenin ilgisini arzu edenleriz. Arzularımızı dillendirirken karşımızdakilerden hep bir şeyler bekleriz. Halbuki bizler sevginin karşılıksız olduğunu unutmuş gibiyiz. Herkes bizi sevsin isteriz. Herkes bizi dinlesin isteriz. Biz bir şey istediğimiz zaman... Hemen yerine gelmesini bekleriz. Bütün saydıklarımız için henüz olgunlaşmamış bir insandan bahsetmiş oluyoruz. Olgunlaşmak dediğimiz şeyin bilgi sahibi olmak değil, bilgi yaşamak olduğunu unutmuş gibiyiz. Olgunluk bilmekle değil, sevmekle olur. Olgunluk sevdikçe yaşamakla, yaşarken sevmekle olur. İşte böylece insan sevginin zevkine varabilir. Gerisi aynada gelgeç bir parıldama. O kadardan da öteye geçemiyor. Aynaların yanılsamasından geçip gerçeği görebilmek için bakmak gerekiyor. Görmek için bağlı olmak gerekiyor. Binlerce insan arasında aradığınız kişiye kenetlenmiş olan gözleriniz çoğu zaman diğer insanların ne halde olduğunu görmenize engel olur. Derdiniz dünya olursa ahiret uzak kalır. Derdiniz ahiret olursa dünya yavan kalır. Ne dünya ne ahiret. Tek dert Rabbimizin rızası olunca bağlı olmanın zevkine varılır. Artık gözlerinizle bir şey aramak zorunda kalmazsınız. Çünkü iman karşılıksız sevebilmenin ve tam bir bağlılığın adıdır. Tam olarak Rabbine bağlananların olgun insanlar olduğu böylece anlaşılmış olur. Bugün insanımız bu olgunluk arayışını yine kendi adına ve kendince yapmak istiyor. Sevinmek istiyor. Hem de inanmak zorunda kalmadı. Gelin şimdi ayet-i kerimenin başına gidelim. Zira her şey bir şeyle başlıyor. Ne gerekiyorsa bir sırası var ki ayet-i kerime bu ihtiyaca binaen diziliyor. Hazreti Allah dahi önce kullarına yakın olduğunu beyan ediyor. Hemen ardından dualarına icabet ederim buyuruyor. Sonra bu iki rahmetine karşılık davete icabet ve hakkıyla iman emrediyor. Onun biz kullarına olan merhameti daha başka nasıl ifade edilebilir? Bugün iş yerimizdeki patronlarımız, arkadaşlarımız bizi sevdiğini söyleyen insanlar. Hatta dostlarımız dahi bize bir şey verecek derken eğer bundan sonra şöyle şöyle yaparsan ben de sana şu güzelliği yapmaktan çekinmem diyorlar. Garip. Kullar bile bir şey vermeden önce bir şeyler istiyorlar. Koşullar sunuyorlar. Önce ne yapmamız gerektiğini ve buna karşılık neler kazanabileceğimizi söylüyorlar. Allah-u Rahman ve Rahim olandır. Kullarını asla ve katiyetle yalnız bırakmayacağını söylüyor. Yakınlık kurmak isteyen her kim varsa kapılarının sonuna kadar kendisine açık olduğunu beğendi Ayeti Ayet-i Kerime'nin başında Cenab-ı Hak kullarım beni sorarlar buyuruyor. İşin en ince tarafı da burada anlaşılıyor. Okurlar ki bu neden böyle oldu? Şimdi bu virüsler nereden çıktı? Acaba bana da bulaşır mı? Kendimi korumak için bana yardım eder misin? Demiyorlar. Okullar, ki Rabbimize şöyle nida ediyorlar. Sen neyi arzu edersin ya Rabbi? Senin nasıl kulların olmamızı istersin ya Rabbi? Senin bize yakın olduğunu biz nasıl hissedebiliriz ya Rabbi? Bu küçük ayrıntı doğacılar ve doğallar arasındaki farkı ortaya koyuyor. Kimileri var ki, onlar ancak zora düştüklerinde Rab'lerini anıyorlar. O ana kadar Rabb'imizin davetlerinden olan namazdan, zikirden, şükürden, infaktan ve daha nice güzelliklerden uzakta yaşıyorlar. Bir an geliyor ve her şey birbirine karışıyor. Her şeyin yaratıcısı olan Rab'lerini hatırlıyorlar. Elbette Rabb'imiz onların dualarına da icabet ediyor. Ancak bu gecikme belki onların şahsi taleplerini, kendi isteklerini... Kendilerine dair olan arayışlarının hikmeten hatasını örtebilmekten öteye geçmiyor. Evet bu duada makbul oluyor ancak duada istenilen değil bir başka karşılığı kendisine ikram ediliyor inşallah. Kim bilir belki de ona imanını güçlendirecek insanlar ve imkanlar sunuluyor. İşin hakikatine gelince aslında vakit dua vakti değil. Vakit duasına icabet edilen kul olmak var. Birisi oturur olmasını bekler, bir diğeri olmuştur der, yoluna devam eder. Hadi kalın sağlıcakla.